Aşağıda öz yineli bir sayı dizisi tanımlanmış, gelin nasıl tanımlanmış bir bakalım. a alt indis n eşittir, a alt indis n eksi 1 çarpı a alt indis n eksi 2. Bu diziyi şu şekilde de yorumlayabilirsiniz. n'inci terim, n eksi n eksi birinci terimle n eksi ikinci terimin çarpımına eşit. Bu dizide sıfırıncı terimin 2'ye, birinci terimin de 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Bizden a alt indis 4'ü bulmamızı istiyorlar. Evet, a alt indis 0, 2'ye eşitmiş, a alt indis 1 ise 3'e. Evet, soruyu çözebilmemiz için, soruyu çözmeye başlayabilmemiz için bize bu başlangıç bilgilerini vermişler. Şimdi biz de a alt indis 2'yi bulmaya çalışalım. Nasıl mı? Bakın burada bize a6'niz 2'nin a6'niz 2 eksi 1 yani a6'niz 1 ile a6'niz 2 eksi 2 yani a6'niz 0'ın çarpımı olduğunu söylüyorlar. a6'niz 1 ile a6'niz 0'ın ise ne olduğunu, ne olduklarını biliyoruz. Öyle değil mi? O halde a6'niz 2, 2 çarpı 3'e eşittir. Bu da 6 eder. Şimdi de a alt indis 3'ü bulalım. İkinci terimi bulurken yaptığımız gibi üçüncü terimi de bulurken, ikinci ve birinci terimleri birbiriyle çarpmamız yeterli olacak. Yani a alt indis 2 ile 3 eksi 1, 2 eder, a alt indis 1'i 3 eksi 2, 1 eder çarpacağız. a alt indis 2 çarpı a alt indis 1. Bu 6ydı. Bu da 3. Böylece üçüncü terimi de 18 olarak bulduk. Ve sonunda, sonunda, sonunda a altindiz 4'e sıra geldi. Bunu sarıyla yazayım. a altindiz 4, a altindiz 4, a altindiz 3 ile a altindiz 2'nin çarpımına eşit olacak değil mi? Bakın 4 eksi 1, 3 eder. Ve 4 eksi 2 de 2. Evet, çarpı... A, 6'ndis 2. Bu da 18 çarpı 6'ya eşit. 6 kere 8, 48. Artı 6 çarpı 10, 60. 108 sonucuna ulaşırız ve burada bitiririz. A, 6'ndis 4, 108'e eşit.